kameranın önünde insan görsün. Tamam burada sizden dolayı olsun. Tamam anlat sana yat satmış 100 yani şu anda e, Türkiye'yi dolaşırız ki sanayi kadar berbat bir sanayi yok. Sorunlar nedir? Sen, evet. Zaten gezeceksiniz, göreceksiniz. Evet. Biz Daha bir akısımları zaten biliyoruz. Evet. Özellikle sizin dile getirmemizi istiyoruz. Yani biz de farkındayız. Altyapımız yok, görürsünüz etrafta hepsi direkler zaten. Bir bakıyorsun, araba çarpıyor, elektrik gidiyor. Yani komple altyapını yapınması gerekiyor. Yani kanyon bir bakıyorsun, çarpıyor, elektrik gidiyor. O gün elektrik yok, sanayi hiçbir şey yapamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüdapar Sirtil Teşkilatı olarak bugün de sanayi sitesi esnaflarımızı dolaşmaya geldik. Dile getirdiği bazı sorunları sizinle de paylaşalım. Ee, özellikle elektrik direklerini ifade ettiler. Artık elektrik tesisatının yerin altına alınması gerektiğini, bunun bazı sorun ve sıkıntılara sebep olduğunu söylediler. Bununla birlikte yol ile ilgili talepleri var. Çukurların kapatılması gerektiğini, kıştan önce bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bir de Şehirde beslenmeyen bazı sokak köpeklerin buraya sahipleri tarafından getirilip bırakıldığı ve sayıların ciddi anlamda arttığı, artık bunun sanayi esnafını ve gelen müşterileri rahatsız ettiğini dile getiriyorlar. Bir sanayi sitesi şehri için çok mühimdir. Çünkü bir şehrin gelişmişliği, küçüklüğü ve büyüklüğü o sanayi sitesine bağlıdır. Bu konuda bizim siirt sanayisinin şu sıkıntıları var. Bir bürokraside gerekli teşvikleri yetersiz görüyoruz. Hatta bu konuda bir ilgisizlik de görüyoruz. İki gerekli Arge projeleri yoktur. Ee, yani gelişi güzel bir gelişim söz konusudur. Bu da yetersiz kalıyor. Ee, bunun için bizim önerilerimiz şudur. Bir mesleki liselerle e, özellikle irtibat artırılmalıdır. Takibatı yapılmalıdır. Oradaki öğrenci Burada bir kalifiyeli elemana dönüştürülüp ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmelidir ve bu süreç çok iyi yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte hedefimiz de şudur, işsizliği azaltan bir sanayi sitesi istiyoruz. Yani bizim işsizlik sorunumuz malumumuzdur. Özellikle sanayimiz öyle bir teşvik edilmelidir, öyle bir noktaya getirilmelidir ki işsizliği azaltsın. İcra makamında bulunan yetkililerden bu talepte bulunuyoruz. Orada yaptıkları icraatlar sadece... ...kendilerinin faydasına değil, tüm şehrin ve vatandaşların faydasına olmalıdır. Fiyasal durgun biraz ama yapacağım bir şey yok. Maşallah sanayi, esnaflar genç. Çok güzel. <gülüyor> genç olmak üzere. Bu da evet. dinamik, genç. En güzel, güzel. Evet. Rektör ve turbo mumun da, ejektörcü olmadığı için onlar Batman'a yolluyoruz. Normalde her şeyi burada yapabiliyoruz yani. Bu alanda niye açılıyor? Burada usta mı bulunuyor? Usta bulunuyor. Şikayetiniz var mı? Şikayetimiz var. Ee, biz, biz, biz, sanayi sıkıntısı nedir? Başkan yani sanayi yönetimi bizi sormuyor. Hatta şu anda başkanı tanımıyoruz. Birçok eskarta başkanı tanımıyor. Hani temizlik noktasında, bir de birçok hani güzel noktasında, birçok noktasında sanayi yönetiminden şikayetçi istatiklerimiz var. Yani sanayi eserlerin dolaşmıyor. Evet. Ee, Şirketleri almıyor. Halkın şöyle bir şikayetini oduruz diyoruz. En ufak bir sorun sıkıntı. için de gönderiyorlar. O doğrudur. 90 kilometre ötede bir değil. Yani. O orada olan niye buradayız? Sanayide cihazlar eksik yani. Cihazlar usta eksik. adam ilgilenecek Mesela parça, yedik parça. Mesela yapılarak bu aslında bunun önüne geçilebilir. Batman gibi sanayisinde bütün parça var. Ama Sihir'te parça olmadığı için millet Batman'ı tercih ediyor. Kimse sensin olmuyor. Sarayın durumun beledir zaten. Yollar Hı. çok berbat. Malzeme alın Ha Malzeme alın, malzeme alın mı?